Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 14 Aralık tarihinde meydana gelecek olan etkileşimden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Aralık ayı yorumlarında bahsettiğim gibi. Neptün Aralık ayında çok aktif bir şekilde çalışıyor. 2 Aralık tarihinde Merkür Neptün karesi, akabinde Venüs Neptün karesi ve son olarak da Güneş Neptün karesi ile beraber 22 derece Balık ve 22 derece yay bandının e, sürekli olarak 2 hafta boyunca tetiklendiği bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki Merkür-Neptün karesi farklı şekilde tezahür ederken e, Güneş-Neptün karesi çok farklı açılımları ortaya çıkaracaktır. Güneş-Neptün arasındaki açının e, Venüs veya Merkür'e açısından oranla daha bariz bir şekilde etkisini hissedeceğimizi düşünüyorum ama Zaten e, o tarihlerde yine benzer derecelerde etkileşim olduğu için Aralık ayının ilk haftasında Bu alanlarda bir takım gündemler yaşadıysanız artık bunun sonuncusu olarak da değerlendirebiliriz Ama o tarihlerde ben böyle Neptünyan bir etki yaşamadım diyorsanız Muhtemelen e, Bundan da Yoğun bir etki almayacaksınızdır. Burada tabi biraz önden gidiyoruz artık videolardan. İkizler dolunayı videosunu paylaştım sizlerle. Ocak ayı yorumlarını dahi paylaştım. O sebeple eğer onları dinlemediyseniz önce ikizler dolunayı videosunu dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü aslında gündem bir bütün olarak değerlendirilmeli ama ayrı ayrı başlıklar açmak durumunda kalıyoruz. Güneş bizim kimliğimiz, egomuz, ışığımız, parladığımız alan... Odak noktamız, idealimiz, eril enerjimiz Bununla beraber aynı zamanda Kendimizi ait hissettiğimiz alandır yani biz Birbirimize burcumuzu sorarken Güneş burcumuzu söylüyoruz ve aslında Özümüzde o burcun özelliklerini taşıyoruz. Ama duygu dünyamız farklı bir burcun özelliklerini gösterebilirken, aşkta farklı bir burç gibi davranabilir, konuşurken bir farklı burç gibi davranabiliriz. Ama özümüz, kimliğimiz, temel formatımızı belirleyen burç, güneş burcumuz oluyor. Dolayısıyla güneşin açıları da özellikle bizim kimliğimizi, varlığımızı ortaya koyma şeklimizi etkilemekte. Güneş Neptün arasında e, kare görünüm olduğu zaman özellikle natal haritalarda bu tarz bir kare görünüm olduğu zaman e, biraz daha kendiniz olabilmek adına kendinizden emin olabilmek adına Mücadele etmek ön planda oluyor. Yani ben kimim, ben ne istiyorum, ben bu hayatta neden varım gibi soruları çok sıklıkla kendisine sorabilen insanlarda bu etkileşimin olacağını söyleyebiliriz. Zaman zaman kendini kurban edilmiş gibi, zaman zaman feda edilmiş gibi bir, bir şeyin uğruna, bir idealin uğruna, bir ilişkinin uğruna, belki de bir hiç uğruna feda edilmiş, kurban edilmiş bir modda bulabilir güneş neptün karesi olan insan kendisini tabii ki evlere göre yerleşimler ve açılarda farklılık gösterecektir ee, yaşanılan hayal kırıklıkları söylenen yalanlar bazı ihanetlerin özellikle benlik algısına saldırısı bu etkiyle beraber çalışır. Yani Güneş, Neptün kareniz varsa doğum haritasında bunun üzerine çalışmanız gerekiyor. Benlik algınız üzerine çalışmanız gerekiyor. Yaşanılan hayal kırıklığı veya uğramış olduğunuz haksızlık, yalan, iftira, ihanet her neyse bunların sizin benliğinizle, kimliğinizle bir ilgisi olmadığını, bunu bu kadar içselleştirmemeniz gerektiğini ee, artık öğrenmeniz gerekiyor. Tabii bu da zaman zaman e, Neptünyen bir kişilikle e, nedir? Bağımlılıklara yatkınlık verebiliyor. Alkol veya işte zararlı alışkanlıklara yatkınlık getirebiliyor. Bununla beraber tabi pozitif açıdan baktığımız zaman bu krizli durumda çok güzel sanatçılar da yetişebiliyor. Yani Neptünyen özelliklerde gerçekten çok güzel sanatçılar olabiliyor. Şairler olabiliyor arkadaşlar. Ee, biraz daha kendini o puslu ve hülyalı Dünyaya yakın hisseden kişiler yine güneş ve Neptünün arasındaki bu açılardan çıkabiliyor. Özellikle şunu da tabi dipnot olarak paylaşayım. Güneşin açı yapmış olduğu gezegenler bizim yen özelliklerimizi gösteriyor. Örneğin güneş satürn açınız varsa satürn yen yani bir kişilik olabilirsiniz. Güneş uranüs açınız varsa uranüs yen yani gibi. Tabii ki bu tek başına yeterli değil ama böyle de bir ipucu. Paylaşmış olalım. Yani bizim kimliğimizi etkileyen gezegenler genelde güneşle açı yapan gezegenlerdir. Nasıl açı yaptığının çok da bir önemi olmuyor arkadaşlar. Şimdi 14 Aralık tarihinde meydana gelecek bu etkileşime dönelim. Burada özellikle bizim ışığımız, bizim kimliğimiz, bizim varlığımız güneş tarafından sembolize edildiği için. Burada bir yorgunluk, bir bitkinlik. Özellikle bu ikizler dolunayı ve öncesindeki Neptünyen etkileriyle beraber bir boş vermişlik, bir salmışlık haline gelebiliriz. Burada konsantrasyon güçlükleri yine olacaktır. Sağlık sorunları, özellikle zehirlenmeler, halsizlik, düşük bağışıklık veya işte zararlı alışkanlıklardan kaynaklı, kendi kendimize bağışıklık sistemimizi ek etmemiz gibi konular da yine ön plana çıkacaktır. Kafa karışıklığı olacaktır. Yani özellikle burada mücadele etmek, savaşmak çok daha zor bir hale gelecektir. Biliyorsunuz zaten retro Mars enerjisiyle beraber yaşayacağımız bir dolunay var. Yani yaşanılanlara şöyle bir oturup bakıp e, ben ne yaşadım, hangi noktadayım ve bunun için ne yapabilirim ki? Yani bunun için nasıl mücadele edebilirim ki gibi bir algıya girmemize sebep olabilir. E, aynı zamanda e, hayatımızdaki insanları, olayları, durumları aşırı idealize etmek, e, olduğundan farklı görmek, olumlu veya olumsuz anlamda, e, bu da hayal kırıklığı potansiyelini artıran bir durumdur. Bunu zaman zaman kendimiz için de yapabiliriz. Yani kendimizi olduğumuzdan daha betbah bir halde görmek, daha çaresiz görmek, e, yıkılmış görmek, e, yine işte ...kurban edilmiş gibi, feda edilmiş gibi, hayatı sanki bir hiç, hiç uğruna e, yaşanmış gibi bir hissiyat da bununla beraber gelecektir. Yani bunlar aslında Neptün e, illüzyonları da getiriyor ve aslında e, kendini feda etme teması da getirebilir. Yalnız bunları dengeye almak tabii ki bizlerin elimizde. Yani hani biz bu videoları neden çekiyoruz, bunu bu şekilde yaşayacaksınız ve e, hazır olun diye değil. Yani bunu bu şekilde yaşama ihtimaliniz var. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu etkiden dolayı böyle düşünebilirsiniz. Bunlar birkaç günlük etkilerdir. Bunu bilirseniz neyin içinde olduğunuzu anlayabilirsiniz diye çekiyoruz. Genel itibariyle bu etkinin bir konsantrasyon güçlüğü yaratacağını söyleyebiliriz. Bir dalgınlık, boş vermişlik, aşırı bir teslimiyet hali. Akıntıyla beraber sürüklenme hissi getireceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü güneş bizim motivasyonumuzdur. ışığımızdır, Parladığımız alandır. Mars da bizim hareket kabiliyetimiz. Aksiyon aldığımız alandır. E güneş burada Neptünden e, sert açılırken Mars retro pozisyonda dolunay enerjisi içerisindeyken. tabii ki biraz daha yaşam enerjimizin azaldığını e, hissedebiliriz. Daha yorgun. Daha hevessiz, tadımız kaçmış gibi hissetme ihtimalimiz var. Özgüvenle alakalı sorunları yine getirecektir. Çünkü güneş de aynı zamanda bizim kendimizi var ettiğimiz ve ortaya koyduğumuz alandır. Dolayısıyla yetersizlik hissi de bununla beraber gelebilir. Kafalarımızın karışacağı bazı olaylar yaşayabiliriz. Kendimizi sorgulayacağımız, kendimiz hakkında zaman zaman ilizyonlara kapılacağımız etkiler yine bu süreçte aktif olabilir. Kendimizi benliğimizi ortaya koymak için sanki ekstra bir efor sarf etmemiz gerekiyormuş gibi birey olarak ortaya çıkabilmemiz için sanki çok fazla çabalamamız gerekiyormuş gibi bir hissiyat içerisinde olabiliriz. Burada özellikle kendimizi mümkün olduğunca hafif hafif ufak ufak harekete geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani hareketsiz kaldığımız zaman bu girdabın içerisinden çıkmamız çok daha zorlaşacaktır. Bir şekilde kendimizi oraya doğru gitmeye ikna edebilecek birçok sebep bulabiliriz. Geçmişteki haksızlıklar, ihanetler, yalanlar, dolanlar bizi orada o kısır döngünün o rahatlık tuzağının içine çekmeye çalışacaktır. Tabi burada hatalar, yanlış anlaşılmalar da olabileceği için bazen kendimizi ortaya koyuş biçimimizde de bir takım farklılıklar olabilir. Özellikle... Ee, i̇nsanları ikna etmek için bir takım insanların çok farklı bir kimlik ve e, vizyonla kendilerini tanıtma ihtimalleri vardır. Örneğin bu süreçte yeni tanıştığınız insanların e, çok farklı bir e, şekilde kendilerini tanıttıklarını sonradan fark edebilirsiniz. O yüzden özellikle Neptünya bu etkiler varken kanma, kandırılma, dolandırılma e, veya gerçek niyetin e, görememe hallerine karşı tedbirli olmak gerekiyor. E, bununla beraber aslında şu şekilde de çalışabilir. Yani aslında hiç yapılmayacak şeyler bu dönemde yapılabilir. Yani asla bu kişi bunu yapmaz e, dediğiniz insanların e, çok tuhaf hallerine şahitlik edebilirsiniz. Yine bağımlılıklar konusunda aslında insanların zaaflarının da ortaya çıkacağı bir süreç. Tabii ki hepimiz insanız ve bir takım zaaflarımız var ama, bu karışıklık halleri içerisindeyken bu zaaflara daha çok sarılma durumu da hasıl oluyor. Tabi ki bir şekilde dünyevi ihtiyaçlarımızı gidermek adına bir şekilde real hayatta aktif olursak bu keşmekeş içerisinden de çıkabiliriz. Burada e, özellikle bir durumla alakalı savaşmak, mücadele etmek, hakkını aramak yerine kaçmak, uzaklaşmak, ortadan kaybolmak gibi eğilimler de artacaktır. E, bununla beraber aslında kendi hayal dünyamızda yaşadığımız e, ilişkiler, e, kendi kafamızda kurduğumuz partnerler veya mesleki idealler çok gerçek dışı olabilir veya bunları gerçekleştirmek adına karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmemek gibi atıl bir halde tamamen kendimizi hayal dünyasında hissedebiliriz. Özellikle tabii bu Neptün yani açılarla beraber bilhassa Güneş-Neptün karesinde şunu da unutmamak lazım. Kişisel ilişkilerde, özel ilişkilerde veya profesyonel ilişkilerde Sınır koymayı başarabilmek, hayır diyebilmek, kendi alanını koruyabilmek, bunlar çok daha önemli hale gelecektir. Yani bir şekilde kendimizi ispatlayabilmek adına, kendimizi olduğumuz gibi gösterebilmek adına sınır ihlali yapan insanlara karşı taviz verebiliriz. Yani aşırı taviz de aslında bu süreçte oldukça vurgulanan bir durum. Bununla beraber, Hastalık hastalığı da ön plana çıkabilir arkadaşlar. Kendimizi tabii ki halsiz ve yorgun hissettiğimiz için bir takım hastalıklar uydurabiliriz. Bir şekilde kendimizi hasta olduğumuzu ikna edebilir ve gerçekten hasta olabiliriz bu etkiyle beraber. Ancak sanatsal faaliyetler için özellikle yaratıcı işlerde çalışıyorsanız, yani tamamen hayal gücünüze bağlı, tamamen yeteneğinize bağlı işlerde çalışıyorsanız, bu durumu avantaja çevirebilirsiniz tasarımlar yapmak eserler ortaya çıkartmak adına çok pozitif çalışacaktır bununla beraber tabi ki bol bol ibadet etmek manevi değerler üzerine yoğunlaşmak belki kutsal alanları mekanlara ziyaret etmek o enerjiden istifade etmek yine çok iyi gelecektir hayır işlerinde bulunmak karşılıksız iyilikte bulunmak yine bu süreçte çok daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır daha ruhsal alana yönelmek e, yine iyi gelecektir arkadaşlar. Yani e, belki biraz kenara çekilip olayların çok fazla içinde e, kaybolmaktansa kendimize belli alanlar yaratıp uzaklaşabileceğimiz alanlar yaratıp kaos ortamından uzaklaşıp ve e, bu alanda ruhsal anlamda bize iyi gelen her ne varsa bununla alakalı çalışmalar yapmak için harika zamanlardır. Gerçekten. Özellikle burada Neptünyen yani etkinin böyle bir avantajı da vardır. Yani ilahi olanla bağımızın çok daha kuvvetli hale geleceği e, günlerdir bunlar. Belki de sistem bizi bilinçli olarak o alandan uzaklaşıp biraz daha durup sorgulamaya itiyordur. Yani bu, bir şekilde zaten e, bu gezegenlerin özellikleri. Konumlanmasının bu tarz etkileşimleri var arkadaşlar. Zaten Mars retrosuyla ile beraber enerjimizi biraz daha iç dünyamıza aktarmaya başladık. Dolayısıyla burada biraz daha ruhsal alanda kalmak, aşırı büyük fedakarlıklarda bulunmamak, her önümüze gelene inanmamak, çizilen tablolara, kimliklere, fotoğraflara çok fazla itibar etmemek önemli olacaktır. Tabi bu dönemde zaman zaman kişilerin kendi inançlarını da sorgulaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Özellikle eril enerjilerin ilişkilerdeki tavırlarına karşı geliştirilen bir e, tepki de ön plana çıkabilir. Yani e, ilişkilerde daha çok eril enerjinin alamadığı inisiyatiften kaynaklı sorunlar ortaya çıkabilir gibi bir durumu da söyleyebiliriz açıkçası. Göz önündeki insanlar, sanatçılar, devlet başkanlarıyla alakalı bir takım skandallar, bir takım zaaflar, bazı gizli kalmış konuların açığa çıkacağı süreçlerde yine etkin olabilir gibi gözüküyor. Tabi burada dediğim gibi felaket, senaryoları çizmiyoruz. Bunlar birkaç gün etkili etkileşimler. Akabinde çok harika günler de olacak. Onları da zaten çekmeye çalışacağım sizlere. Ama Aralık ayının ilk 15 günü biraz daha böyle olacağımızı söylemiştim. Biraz daha karışık, biraz daha olayları idrak etmeye çalışırken farklı noktalara doğru yönelen, dinlenme ihtiyacı hisseden, yorgunluk hisseden bir modda olacağımızı söylemiştim ki zaten Kasım ayı biliyorsunuz çok zor geçti. Aslında bu şekilde hissetmemizin de normal olduğunu düşünüyorum. Evet 14 Aralık günü meydana gelecek olan Güneş Neptün karesine dair aktarmak istediklerim bunlar. Özellikle... 22 derece civarında ikizler, yay, balık, başak burcunda gezegenleriniz varsa bu etkiyi dolu dolu hissedersiniz. Ama e, diğer dereceler çok yoğun bir şekilde hissetmeyecektir. Günlük akış onlar için devam edecektir. Güzellikler sizinle olsun. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilir ve beni instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Çünkü önümüzdeki günlerde de bir çekiliş etkinliği planlıyorum. Instagram'ı takip etmeniz bu anlamda önemli olacak. Danışmanlık ve iletişim için yine Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.